Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki uzunluğun değişmezliği ile ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Uzunluğun değişmezliği ne hocam diye soracak olursanız aslında eş şekillerdir. Mesela bu kalem olur. Kalem başka bir yere koydun aynı kalem. Yani ne oluyor? Kalemlerin uzunlukların birbirine eşit olması. Ya da üçgen başka bir yere koydun ne oluyor? Eş şekil olmasını kullanacaksın. Uzunlukların birbirine eşit olmasını ya da gerekirse bazen oradaki açıların da eşit olmasını kullanacaksın. Bu merdiven olur, işte kalem olur, direk olur, ip olur, herhangi bir şey olabilir. Uzunlukların değişmezliği gerçekten yeni nesil sorularda karşımıza çıkan bir kavramdır. Dikkatimizi tavsiye ediyoruz. Evet, burada örnek bir de bakalım bak ne diyor. 16 metre uzunluğunda bir direk şu şekilde K noktasından kırılmış ve zeminde şöyle 8 metrelik bir mesafe oluşmuş. Arkadaşlar şurada bir dik üçgen oluştu mu? Zemine dik olduğu için evet. Bu burası 8 metre ama önceden buradaki direğin uzunluğu kırılmadan önce ne kadardı? 16 metreydi. O zaman 16 metre ise hocam şurası x'lik kısmı kırıldı buraya geldi. E o zaman burada 16 eksi x olmayacak mı? Uzunluk toplamı bak değişmiyor. Uzunluğun toplamı değişmiyor. E o zaman hocam burada Pisagor bağıntısı yapacağım. Yani x'in karesi eşittir 8'in karesi artı 16 eksi x'in karesi diyeceğim. Ama burada gençler ne yapıyoruz? İşlem işlem işlem yapacağımıza hisset kardeşim. Ne üçgenidir? 8 varsa 2 ihtimal var. Ya 6, 8, 10'u üçgeni ya da 8, 15, 17. X yerine ben 10 yazarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla X'i kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Örnek 1, 6 çıktı geldik örnek 2'ye. Bakın bir bariyer. Şöyle. Açıldığında da şu bariyer uzunluğu aynı değil mi? Evet uzunluğun değişmezliği. Şimdi bariyerin uzunluğu 5 birimmiş. O zaman burası da 5 birim. Şuradaki mesafe nedir diye soruluyor. Buradaki uzunlukta 1. Hocam şuradan böyle bir dik çizerim. Burası 1 iken hala burası 1 mi? 1. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Amaç 90 derece karşılık getirmek. Dik üçgene karşılık getirmek. Nasıl getiririz? Şöyle dik dörtgen oluşturmalar dik üçgene karşılık getirir. Burası 1 iken burası 1. E, uzunluk bak bariyer. Şurası 5 birim. Önceden buradaki uzunlukta yine 5 birim değil mi? Evet hocam. E, tamam 5 birim buraya kaç kaldı? 4. 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. E, burayı 3 üç buldum. Burası 3 oldu. Toplamda burası kaç oldu o zaman? 4 birim oldu. Yani cevabı kaç bulduk o zaman? 4 bulduk arkadaşlar ikinci soruda. Geldik bir sonraki soruya. Duvara 20 metre uzaklıkta bulunan bak 20 metre 25 metrelik bir direk bağlı olduğu noktadan dönerek duvar üzerine devrilmiş. E bu direk kaç metreydi? 25'te. Devrildiğinde de yine aynı uzunluk burası da 25. E o zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgen. 20-25. Artık biliyorsunuz bu dik üçgenin bu kenarı ne olacaktır? 15-20-25 üçgeninden burası 15 yapacaktır. Tepe noktası zemine kaç metre yaklaşmıştır? Evet. Önceden neydi? 25'te. Şimdi ne oldu? 15 oldu. Yani bizden 25-15 isteniyor. Ne kadar yaklaşmış oluyor? 10 metre yaklaşmış oluyor. Cevabımız 10 oldu arkadaşlar. Uzunluğun değişmezliğinde güzel sorular var. Görüyorsunuz. Evet örnek 4'e bakalım ne diyor. Tavana sabitlenmiş bir çengelden geçirilen 25 metrelik bir iple bu ipin ucuna bağlı bir cisim yukarı kaldırılmak isteniyor. Evet 25 metrelik ip ya. Öncelikli olarak burası nedir? 13'tür. Toplam ipin uzunluğu 25 metre ipin uzunluğu değişmiyor. E o zaman burada bu zemine dikse burası 90 derecedir. 5 12 13ten burayı 5 bulduk? Evet. Sonra ip uç noktalarından yerden yüksekliğe eşit olacak biçimde tutulduğunda cismin çengel oluzaklığı 12 Bundan bahsetmiş. Bu ip sağ ucunun yerden yüksekliği değişmeden arkadaşlar önceden yerden yüksekliği buradaydı. Yerden yüksekliği hala daha değişmiyor. Şu zemin olan uzaklığı değişmiyor. Yani şuradaki uzaklık yine değişmeyecek şekilde. Bu ipi böyle çektiğimiz zaman şuradaki ne oluyormuş arkadaşlar? 7 metre yükseliyormuş. Ee, 7 metre yükseliyormuş. Arkadaşlar şu ipimiz buradayken bak ipin bu ucu buradayken Şuraya kadar geldiğinde ne oluyormuş? 7 metre yükseliyor. Buradan buraya. Bak buradan buraya. 7 metre yükseldi. E, hocam bunun tamamı kaçtı? 5'ti. Eee ipin uzunluğu kaçtı? İpin uzunluğu da 25'ti. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. İpin değişmezliği. Uzunluğun değişmezliği. Hocam burası 5. Buraya 20 kaldı o zaman. 25 metre ekip olduğu için. Bizden ne isteniyor? 7 metre yükseldiği Kısım soruluyor. Ne kadar çekildiği soruluyor. Arkadaşlar burada Pisagor bağıntısı Burası 12. Dikkat et. Burası 12. 12, 20, 3, 4, 5'in katı. 12, 16, 23 kendinden burası 16'ım yaptı. Evet. E şimdi ben ne kadar ileri çekmiş oldum? Önceden burası 5 metreydi. Şimdi 16 metre oldu. Ne kadar ileri çekmiş oldum? 16-5 kadar yukarı çektim. O zaman burası ne olacak? 16 5'ten 11 olacak. Bizden de zaten e, sağ ucunun yerden yüksekliği değişmeyecek şekilde sağa doğru kaç metre çekilirse. Önceden 5'te, şimdi 16 oldu 16-5 11 metre Sağa doğru çekersem Bu yerden yüksekliği 7 metre Olmuş oluyor arkadaşlar Güzel bir soru Bak ipin uzunluğu değişmeyeceği Merdivenin uzunluğunun değişmeyeceği gibi Hoş sorularla karşılaştık İşte yeni nesil sorular bundan oluşuyor İşte burada bu tür sorularla Bu işi çok da güzel bir şekilde oturtmuş oluyoruz Aslında iyi gidiyor Hadi bakalım o zaman şu kısmı da bitirdik ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne yapacağız? Bunun kazanın testi yani uzunluğun değişmezliği ile ilgili kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.